Efendim, Satır Arası'nın İslam Düşüncesi serüvenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakikat, geçen hafta bir giriş yapmıştık. Yani bir hafta modern dünyanın batı felsefesini ve artık bir yandan da İslam Düşüncesi'nin bu beyanatlar kapsamında verdiği cevapları ele alıyoruz. İslam düşüncesinde çok sakin bir ilerleyiş yapmaya mecburuz. Zira bugünden ta sonraki yüzyıllara kadar İslam düşüncesi adına daha önce beyan edilmiş ve şimdi yeniden ifade edilmesi gereken konulara değinmeye başlayacağız. Sıfırdan bir başlangıç yapıyorsak eğer bir hakikat var. Düşünce dünyamızın temelinden başlamaya mecburuz. Resul-i aleyhisselatu aleyhissalatu vesselam'a vahyi ilahi olarak inzal edilmiş olan Kur'an-ı Azimüşşan'daki düşünce terminolojisine doğru derin ve detaylı ama sakin bir giriş yapacağız. Bu yüzden derslerimizi özellikle İslam düşüncesinde daha kısa ve daha öz bir şekilde sunmak zorundayız. Kur'an-ı Azimüşşan şanla başlayacak yolculuğumuzda Resul-i Kibliya Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve bu hayatın içindeki düşünce biçimini kavramaya çalışacağız. Bu İslam düşüncesinin doğal olarak da büyük mihmandarları var elbet. Sonra bu mihmandarların hayatlarından düşüncemize akseden hakikatleri beyan etmeye gayret edeceğiz. Ama bütün beyanatların en başında şunu söylemekle başlayacağız. Biraz şaşırtıcı olacak sizler için ama Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk emri, oku değildir. Peki ne midir? Gelin İslam düşünce tarihinde son dönemde yapılan bu ince hesapta değişimleri yeniden yerli yerine oturtmaya gayret edelim. Hadi Bismillah. Efendim Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e vahyedilen ilk ayeti kelime bildiğiniz üzere İkrab ismi Rabbikellezi Kelimesi cümlesidir Cümlenin sadece baş tarafını okuyunca Düşünce dünyamızın özellikle son 300 yılda yaşamış olduğu Büyük hataları okumaya da mecbur kalıyoruz Zira Rabbimiz ilk ayeti kelimesinde insanlığa Resul-i Kibri vesselamın dilinden Tabir caizse seslenirken Oku Rabbinin adıyla oku o yarattı buyurmuştu. Cümlenin bütünü başlarken elbette en başında Bismillahirrahmanirrahim geliyordu. Hem isimler babıyla başlamış olan bu hakikat Kur'an-ı Azimüşşan'ın bizlere büyük bir düşünce haritası sunduğunu da apaçık göstermekte. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir başka tefsirini de beyan etmiş olacağız aynı zamanda. Nasıl düşünmemiz gerektiğini anlayacağız. Bütün detaylarıyla. Bu detayların her birisinde zannettiğiniz üzere okumanın sadece kitap okumak olmadığını anlamak zorunda olacaksınız. Dolayısıyla İslam düşüncesinin kaybettiği nokta okuma biçimiyle anlaşılmakta. Zira karea kelimesi kökünden türemiş olan ikra kelimesi aynı zamanda Kur'an-ı Kerime adını veren aynı kökten türüyor derlenip toparlanmış anlamını taşıyor. Derlenip toparlanmamış bir vücudun gerçek bir isimler düşüncesine sahip olamayacağını beyan ediyor Cenab-ı Hak. Bu düşünce biçimine erebilmek içinse en temelde yaratılmış olduğumuzu kabul etmemiz ve bu kabulü hayatımızda okunabilir hale getirmek zorunda olduğumuzu ifade ediyor. İslam düşüncesinde isimler kelimesi hatırlarsanız Hz. Adem Efendimiz'den bu yana Kur'an-ı Azimüşşan'ın en önemli ifadelerinden birisidir. Allahu Zülcelal Hz. Adem Efendimiz'e bütün isimleri öğrettiğini beyan eder. Şimdi de vahyin son temsilcisi Nuru Muhammedi'nin gerçek sahibi Resul-i Kibri aleyhisselam Efendimizin dilinden bir kez daha beyan ediyor bu kelimeyi. İsimler kelimesini. İsimlerin okunması için, isimlerin hayatın içinde karşılık bulması için çok önemli bir beyanat olarak çıkıyor bu durum karşımıza. İsimler aynı zamanda olaylardır bizim hayatımızda. Öyleyse İslam düşüncesinde isimler olayları ve bu olaylar karşısında sistemin bir bütün halinde hareket ettiğini bizlere anlatmakta. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselama inzal olunmuş olan Kur'an-ı Şan'ın nüzul sırasıyla vahiy sırasının birbirinden farklı olması da bu konudaki enteresan bir mucizeye kapı aralıyor. Zira Allah Resulü'nün kendisine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i Olaylar içerisindeki vahi sırasına göre yaşadığına şahit oluyoruz. Bir olay oluyor, bir vahi geliyor. Bir vahi geliyor. Resul Ekibi Aleyhisselatü vesselam Allahu Zülcelal'in emriyle harekete geçiyor. Ancak bu ne zamanki derlenip toplanma aşamasına Resul-i Kibri aleyhisselatü vesselam ile Cebrail aleyhisselam arasındaki her Ramazan ayında gerçekleşen mukabele babına geldiğinde Fatiha suresiyle ile başlıyor hayat. O bizlere bir sistemi anlatıyor. Öyleyse nüzul sırasında bir sistem, vahiy sırasında olaylar bütünü var. Olaylar birbirinden farklı zamanlarda gerçekleşse bile... Kur'an-ı azim Şan'ın sistemi bizlere nasıl düşünmemiz gerektiğini çok açık bir şekilde ifade edilmiş oluyor. Bir zaman sonra elbette geri dönüp tekrar bakacağız. Ama bu sırada sistemin Fatiha suresinde bize söylediği ilk cümleyle anlamamız lazım hakikati. İslam düşüncesinin olayları değerlendirirken Fatiha'da var olan hikmeti kavraması... Bu noktada sistemsel düşüncesi için en temel unsuru gösteriyor bizlere. Allahu Zülcelal Fatiha suresinde Besmele-i Şerifi bu noktada sistemin içinde birinci ayeti kerime olarak ifade ediyor. Öyleyse Rabbul Alemin'in Rahman ve Rahim oluşunu sistemsel olarak da kavramamız gerektiği bizlere ibare ediliyor. Hakikat ikinci ayeti kerime Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesiyle başlayınca insanlığın düşünceden bu düşünceyi hayat biçimine geçirebilmek için önce hayata bakış açısının hamd üzere olması bizlere açıkça ifade ediliyor. Hamdin şükürden elbette farklılığını bilirsiniz. Hamd bir bütünün içinde bir bütün varlığın emriyle yaşama kabiliyetidir. Bu kabiliyet Rabbul Alemin tarafından takdir edilmiştir. Hamd ederiz. Zira o bizim Rabbimiz olup bizi insan olarak seçmiştir. Öyleyse düşüncemizin temelinde insan olmaya ve insanca yaşamaya hamd ediyoruz. Ve bu insanca yaşama biçiminde insanların en büyük örneği olan Resul-i Aleyhisselatu vesselam Efendimizin ümmeti olmaktan da şeref duyuyoruz. Sistemler karşısında öncelikle hamd ehli olmanın ibaresi beyan ediyor bizlere. Hamd kelimesinden türemiş olan makamı Mahmud'un da düşünce dünyamızdaki önemli bir unsur olduğunu da unutmamamız gerekiyor. O yüzden hamdimiz öncelikle ümmeti Muhammed olduğumuzun bilinciyle teakkuz etmesi gerektiğini açıkça anlamamızı beyan ediyor Cenab-ı Hak bizlere. İslam düşüncesine biz de ham ederek başlamış oluyoruz. Bu yüzden İslam düşünce tarihinde bütün kitaplar hamd ile başlarlar sözlerine. Zira bir düşüncenin önce insanın kendisini sonra çevresindekileri ve yaşadığı dünyanın tüm insanlığını faydaya götürebilecek imkana kavuşabilmesi önce bu düşünce biçiminin özüyle ifade ediliyor. Hamdile ile başladığımız bu süreç, Alek suresinin ikinci ayeti kelimesinde bizlere yaratılış biçimimizde bir kan pıhtısından yaratıldığımızın hatırasıyla ortaya konuluyor. Düşünce dünyası temelli baktığınız zaman insanın öncelikle nereden geldiğini iyi bilmedikçe, nereye varmak istediğini ifade eden düşünce terminolojisinde adım atamayacağı bizlere ifade ediyor. Öyleyse İslam düşüncesi her bir adımında geçmişteki hatalarını yahut varlık sebebini unutmadan bunu yapmak zorunda olduğunu birinci madde olarak beyan ediyor bizlere. Eğer bu beyanatın farkında olabilirse diyor Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak insanlar bu durumda 3. ayet gelmede ifade edildiği üzere İkra ve Rabbukal Ekrem Rabbin kerem sahibidir. Oku buyuruyor. Peki bize ikram edilen şey, yaratılışımızın sonrasında nasıl bir şeydir ki, o şey bizleri hak ve hakikat uğrunda yaşamaya doğru götürüyor. Bu gidi sırasında kalem erbabının büyük hikmetini anlıyoruz. Zira 4. ayeti kerimede Allah-u Zülcelal, اَلَّذِي bil kalem. O ki, kalemle yazmayı öğretmiştir buyuruyor. Öyleyse düşünce dünyamızda kalem erbabının bu düşünce dünyasında nasıl yürümesi gerektiğini yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Anlıyoruz ki Cenab-ı Hak Allamel insane mâlem yâlem insana bilmediği şeyleri öğretmiştir. Bilmediklerimizi öğrenme sürecimizin daha anne karnındayken başladığını ruhumuzun bir bilgiyle yeryüzünde zaten varlık aleminin kendisinde en şerefli olarak takdir edildiği ifade ediyor bu bizlere. Öyleyse İslam düşüncesinde insanın bilgi sahibi olması okumanın kendisiyle değil, varlığının kendisiyle söz konusudur. İşte bu noktada Batı dünyasından keskin bir biçimde ayrılıyoruz. Zira batı dünyası diye tabir ettiğimiz İslam düşüncesi dışında kalan her ne varsa insanın bilgi sahibi oldukça bilgiye hizmet edebileceğine temel almış. Oysaki İslam düşüncesi bu bilginin en temelde nasıl var olduğunu bilme bilinciyle mümkün olacağını ifade ediyor. Öyleyse insanın bilmediklerini öğrendiği her aşamada Cenab-ı Hakk'ın varlığından işaret, esma Hüsna'sından bir tecelli, Resul-i Kibriya ve Vesselam Efendimizin hayatından mutlak bir örneğe gitmek zorunda olduğunu anlıyoruz. Eğer bu imkanlar olmasa insan hayatında bir azgınlık süreci başlıyor. İşte batı dünyasına karşılık Allahu u Zülcelal bu noktada bizlere şu ifadesiyle hakikati beyan eder. Kalla innel insane liyedgâ. Hayır, muhakkak insan azar. İnsanı azgınlıktan alıkoymak üzerine yola çıkmış olan İslam düşüncesinin bütün kalem erbabının mücadelesi, bu azgınlığa karşılık büyük bir paye-i ilahiyle, Rabbul Alemine hakiki bir kul olabilmektir. İslam düşüncesi Allahu Zülcelal'in katında şerefli olarak yaratılmış olan insanın Rabbul Alemine'nin kendisini yarattığı biçimde yaşadığı müddetçe azgınlıktan kurtulabileceğini, azgınlıktan kurtuldukça erbabı kalem olup hikmet ifadesini hem yaşayabileceğini hem de yaşanmasına vesile olabileceğini gösteriyor. İşte İslam düşüncesinin temel noktası tam da buradan başlıyor. Elbette şimdi nasıl düşünmüş İslam dünyası ve düşünce dünyasına hangi ibareleri beyan etmiş bu temellere gidiyor olacağız. En temelden başlayacağız. Batı dünyasının bugünden sonuna kadar gidebildiği yere kadar bu ibarelerin ihtiyaç olunan şekliyle ifadelendirmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hakk'a bu ifadeleri yapabilme imkanı sunduğu için hamd ederiz. Ümmeti Muhammed olmadığımız için hamd ederiz. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam ederiz. Kalın sağlıcakla.